Evet arkadaşlar şimdi 26 Şubat pazar günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Yavuz Selim mahallesindeyiz. Yağmur apartmanından sizlere bina içi bir çekim göstereceğim. Buralarda da acil yıkılacaklar arasında biraz risk alıp son kalan kitaplarımı kurtarmaya çalışacağım. Özellikle son şiir kitabım vardı. Şiir kitaplarımı da kurtarabilirsem Çünkü son baskısıydı Başka baskısı yoktu Onları da kurtaracağım Şu an gördüğünüz gibi Binalarda, dairelerde insanlar Eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar ee, İnsanlar ne kurtarabilirse Malzemeler doğal olarak Ben de Eşyalarımızın bir kısmını çıkarabildik. Son kalan kitaplarımı da kurtarabilirsem ne ala. Gerçi okuduk, okumanın çok bir faydasını görmedik ama Gördüğünüz gibi burası da bir yer. Üniversite, yüksek lisans, doktora, Avrupa'da eğitim, Amerika'da eğitim. 13 tane uluslararası makale. Beş tane uluslararası konferans. Beş tane yayınlanmış kitap. Çok bir fayda göremedik ama yine de kitaplarımdan ayrı kalamıyorum. O kitaplarımı da çıkarabilirsem ne ala. Evet burası kalanların evi mutfak talan olmuş durumda. Dünyada ciddi hasar var. Burası Özran tarafı. Buradaki binalar depremde yıkılmıştı ve ciddi can kayıpları vardı. Evet kitaplarımın bir kısmı burada. Yine diğer kitaplarım da şuradaydı. Bir yandan da acele ediyorum ki sonuçta risk iyi hissetmek. David Barson ne kadar iyi hissedebilirsek artık. Evet arkadaşlar kitaplarım arasındaki son baskısı olan şiir kitabını buldum. Bu benim son baskısı yapılan şiir kitabımdı. Mehmet Gül gidiyorum diye. Hemen burada size o oh, gidiyorum şiirinden bunun tam da şu an yaşadığımız olayları da anlatan bir şiir. Hayaller postlu ufuk karanlık, sus pus olmuş gönül kalp darmadağınık. Gidiyorum durdurak bilmez bedenim. Heybemde anılar, gönlümde arşivlenmiş kederim. Şu an deflenden dolayı taşınmak zorunda kalan, memleketini terk etmek zorunda kalan, yuvasız kalan ve giden insanlar için, için gelsin. Kitaplarımızı topladık, çuvallara doldurduk. Bu arada imza günümün posterini buldum. Bu da 16 Kasım 2011 yılında şiir kitabımdan dolayı İstanbul'da imza günü gerçekleşmişti. Onun posterini de yine kitaplar arasında buldum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet şimdi kitaplarımızdan alabildiğimi aldım. Çuvallara yükledik. Sırtlandık. Şimdi gördüğünüz gibi burada hasar çok fazla. Ee, bir çuval. Bir yandan sırtımda alabildiğimizi aldık. Buradaki binaların da son durumu bu şekilde.